Maalesef çölyak hastalığından korunabilmek mümkün değildir. Çünkü genetik kökenleri olan bir hastalıktır ve doğuştan buğday proteini içinde bulunan gluten denen bir maddenin içinde bulunan gliadin fraksiyonuna karşı bir alerjik reaksiyon olur. İnce bağırsaklarda aslında tam bir alerjik reaksiyon değil de iminolojik piyasedir. Yani vücudun savunmasıyla ilgili bir durumdur ve bu e, gluten denen protein madde ince bağırsaklara geçtiği zaman ince bağırsaklardaki... E, Parmaksı çıkıntıları yok eder ve emilin bozukluğu ortaya çıkar. Sadece şu var: genetik yatkınlığı olan kişilerde mümkün olduğunca bu gluten denen proteini veya buğdaya geç ulaşması, örneğin bir yaşında değil de 2 veya daha sonraki yaşlarda buğdayla karşılaşması bu hastalığın ortaya çıkışını geciktirebilir.